Bugün 24 Aralık 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz Oğlak burcunda ilerleyen ay güne ciddi enerjiler verirken görev ve sorumluluklarımız da ön plana çıkabilir ay sabah saatlerinde boğa burcundaki Uranüs'e üçgen görünüm yapacak gerek maddi konular gerekse özel ilişkilerde pratik çözümler üretebilir sürpriz ve ilginç durumlarla karşılaşabiliriz keyif ve heyecan duyacağımız ilişkiler ve özel faaliyetler günü hareketlendirebilir Oğlak burcundaki ay öğle saatlerinden itibaren Venüs de birleşecek işbirlikleri ilişkiler kadın figürler güzellik estetik gibi konular öğle saatlerinde gündemimizde olabilir günlük yaşamdaki istikrar güven ve huzur beklentilerimizi karşılayabilir kişisel konfor alanlarımıza yönelebiliriz bugün keyif aldığımız konularla ilgilenebilir dinlenebilir tembellik yapabiliriz üzerinde çalıştığımız işlerde ise somut ve verimli gelişmeler olabilir akşam saatlerinde ise ay oğlak burcunda Merkür'lü Ciddi ve mantıklı olabileceğimiz bu saatlerde iş, eğitim ve özel yaşamda bilgi paylaşımları rahat ilerleyebilir ve sonuç odaklı olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.